Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle. 14 Haziran Perşembe günü başladı. 24 Haziran Pazar gününün son maçı. A e grubunun 4. maçı olan, Polonya-Kolombiya maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 10. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Polonya toplamda 7 kere katılmıştır. Polonya takımı, turnuvaya katılmak için, 10 maç yapmıştır. Bu maçlardan 8 galibi, 1 berbabellik ve 1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 Kolombiya takımı toplamda 6 kere Dünya Kupası'na katılmıştır. Turnuvaya katılmak için 18 maç yapmıştır. Bu maçlardan 7 galibiyet, 6 berbaberlik ve 5 yenilgi alarak turnuvaya katılmaya hak kazanmışlardır. Kolombiya tak futbolu oynamakta olur